Ne anlatayım? Zülkane'nin kıssasını hmm. Kur'an'da peygambere çok nadir böyle kısa sorma var. Bir kef konusunda var. Diyor ki Cenab-ı Allah sen yoksa şaşıracak ayetlerimizden mi sandın? kefer velaki Ama zülkane'nin sana sorarlar diyor. Allah. Bak kafayı insanlar sağlam yerlere bağlamıştır o devirde. Hep imani konular soruyor ama hep işin doğrusu konu mehdilik. Yani Kur'an'ın açık ifadesi de görülüyor. Yani birçok konu varken niye sana zülkanenle soruyorlar diyor. Dünyada milyonlarca konu var ya. Değil mi? Peygamber'e niye onu sorsun adam? Zülkanen bir de bilecekleri bir konu da değil. Yani bu isim o kadar bilinecek bir isim değil. Gizli bir isim. Evet. Dünya hakimiyetini anlatan bir kısa Dünya hakimiyeti. Annen Mehdi'ye tanıtırıyor. Şey ne diyor Cenab-ı Allah? Sana sorarlar diyor. Evet. Sordular demiyor. Evet. Sorarlar. Merak var. Evet. Genel merak var. Şey. Sana ey Muhammed Zülkanen hakkında sorarlar. Çok soran var diyor. De ki size ondan, kimden? Zülkarney'inden. Öğüt ve hatırlatma olarak bazı bilgiler vereceğim. Madem bu şahsı bu kadar merak ediyorsunuz diyor. Size bilgi vereceğim diyor. Mehdi Melak'ı 1400 yıl önce de aynı. 5000 yıl önce de gene aynı. Hz. Musa devrinde de aynı. Gerçekten biz ona Zülkarneyn yani Mehdi. Asıl Mehdisim. Biz ona yeryüzünde, dünya üzerinde nasıl bir iktidardan bahsetti Allah? Sapa sağlam. Tepmez, devrilmez, yıkılmaz bir iktidar. Bir iktidar verdik. Ve ona her şeyden her şeyden ama bir yol Sebep verdik. Öyle kafalı bir insan ki, öyle geniş imkanı ki, her şey hakkında Cenab-Allah bilgi veriyor. Evceti 2017 tane veriyor. Maşallah. ayet. Harika değil mi? Çok evet. 2017. O da bir yıl tuttu. 85. 86 sonunda sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı başında değil sonunda ulaşıyor sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı onu kara çamuru bir göze de batmakta buldu yanında bir kavim gördü Baktın bak bakıyor ama yanında bir kavim görüyor Bak sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı ve onu kara çamurlu bir göze de batmakta buldu güneşi. Yanında bir kavim gördü. Dedik ki ey Zülkarinen istiyorsan onları ya azaba uğratırsın veya işlerinde güzelliği ilke edinirsin. Güneşin battığı yer. Güneşin battığı yerine nasıl, şu an dünyada Japonya olarak görünüyor. Evet. Kara camurlu bir göze. Orada bir tsunami olay oldu biliyorsunuz. Kara çamurlu bir görüntü oldu. Evet. Müthiş bir kara çamur oluştu. Güneşin de battığını göstertiler o kara çamurda. Nerede? Televizyonda. Evet, evet. Yanında bir kabım gördü. Bak ve düğmeyi ayarladıkça bir görüntü oluşuyor. Önce güneşin battığı yeri görüyor. Sonra bir ayarlıyor. Yanında bir kavim görüyor. Dedi ki ey zülkarneyn. Onları ya azaba uğratırsın ve işlerinde güzelliği ilke dinirsin. Mehdi için de bu geçerlidir. İsterse savaşta denetici alabilir. Ama güzellikle denetici alabilir. Mehdi neyi tercih ediyor? Güzelliği. Güzel yani savaş şeyler evet. gerektiğine değil mi? Devlet karar verir, savaşırsın. Evet. Ama güzelliği de yapabilirsin. Diyor, güzellikle. Zülkhanen kimi neyi tercih ediyor? Güzelliği. Evet. Şiddet tercih etmiyor. Aynen. Süleyman gibi. Mehti için danla kanı kıtmaz diyor diyor. Evet. Burada ona şahit ediyor. Ee, dedi ki Zülkhanen. Kim zulmederse biz onu azaplandıracağız. Sonra Rabbine döndürü, o da onu görmemiş bir azapla azaplandırır. Aynı Süleyman, Hazreti Süleyman'daki gibi. Bir tehdit var sadece. Ama uygulama yok. Süleyman'da da tehdit var. Uygulama yok. Kim iman eder ve salih amelerde bulunursa iman ediyor ama samimi davranışlar bulunursa onun için güzel bir karşılık vardır. Bir karşılık değil Bak, Güzel bir karşılık ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz yani Allah'ın hükümlerinde ne varsa onlara anlatacağız ama tahfif olacak diyor kolaylık yapacağız din tahfif olacak kolay olan ne hüküm varsa onu bildireceğiz yani size zorluk bildirmeyeceğiz mesela namazsa namaz en kolay haliyle oruçsa en kolay haliyle zekat en kolay haliyle cihat en kolay haliyle 89'da sonra yine bir yol tuttu. Bunlar çeşitli dönemler. Belki 1989'a işaret ediyor. Sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştı. Sonunda. Ve onu kendi için siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmaktayken buldu. Ne diyor? Güneş'i kendi için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmaktayken buldu. Yani görüntü sürekli kayıyor. Sürekli bir akış var. Muhtemelen bunlar da Afrika'daki insanlar veya plaj görüntülerine getirmiş olabilir. Plajlar çeşitli plajları görüyor olabilir. Çünkü bak güneşi kendileri için bir siper kılmadığımız. Yani açıkça güneşle temasta olan bir kavim üzerine doğmaktayken oldu. Ondan üzerine güneş doğuyor. İşte böyle onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu biz bütün kuşatmıştık. Özü kapsayan bilgi yani zırvalar yok, hurafeler yok. Özü kapsayan bilgi nedir? Kur'an'dır. Kur'an'ın özlü hükmü, Kur'an'ın özlü kıssaları. Zülkarneyn bilinecek bir konu değil ayrıca. Yani peygambere sorulması çok manidar. Soran da manidar. Ekibi de manidar. Sordurdukları. Bir başı var bunların belli soranların. Bir de sordurdukları var. Bir ekip oluşturuyor. Yani Zülkarneyn o devirde bilinecek birisi değil. Ya kaynaklara baktığınızda bulamazsınız. Yani Tevrat'ta çok ince araştırıldığında işaretler görülüyor. Kehfi de bulamazsınız. Yani özel bilgiler bundan. Soran da özel birisi demek. Peygamberimiz, yani Hazır çok karşılaşıyor. Her, sefer, her seferinde bilmek mecburiyetinde değil. Her seveninde de hazır kendini tanıtmak meclisinde değil. Ama böyle işleri sever hazır. İnşallah. Bak, işte böyle onun yanında, yanında, Özü kapsayan bilgi olduğunu biz büsbütün kuşatmıştık. Belki özü kapsayan bilgi onun kitapları, eserler onun yanında olan. Büsbütün kuşatmıştık, her yerdeydi. Allah hepsinden haberim var diyor. Sonra bir yol daha tuttu. 92. İki seddin arasında iki seddin arasına kadar ulaştım. Onların sedlerin önünde hemen hemen hiçbir sürü kavramayan bir kavim buldu. Bak iki arasına kadar ulaştı. Şimdi Güneydoğu'ya gittiğimizde silsileler var, dağ silsileleri. Zaten o PKK'ların oldukları yer tamamen bir set alanı. Yani o dağlık bölge, sığındıkları dağlık bölge, bir set alanı. Onların önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. E bu adamlar laf söz dinlemiyor, anlamıyorlar. Anarşist bir kavim değil mi? Evet, evet. Dediler ki Ey Zülkarne'nin gerçekten Ya acıç ve me'cuç Yani bu anarşist ve teröristler Yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar Yani terör, anarş çıkarıyorlar Bizimle onlar arasında bir set inşa etmen için Sana para verelim mi? verelim mi? Mehdilerin en hoşlandı olduğu şey Paradır Para teklif edilmez. Bir sed yani o, bu şeyi engelleyecek bir sistem. Yani bu anarşist ve teröristlerin saldırısını durduracak bir sistem. Zülkaneyn dedi ki Rabbim beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı, bak Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşi kıldığı güç ve nimet ve imkan daha hayırlıdır. Benim param, şeyim, her şeyim var diyor. Madde güce ihtiyacım yok diyor. Madem öyle diyor, zor durumdasınız, bana insanı güçle yardım edin. Yani insan toplulukları bana itaat edin diyor. Bana bağlan, Yani parayı verip köşeye çekilmeyin de. Para sizde kalsın ama bana itaat edin. İnsan gücüne itaat edin. Onların işi tembelce. Parayı verelim, köşeye çekilelim diyorlar. Sen hallet. Paranız sizde kalsın. Siz benim yanıma gelin, benim adamım olun, askerim olun, sözümü dinleyin. Ben sizlerle bu işi hallederim diyor. Madem öyle bana insanın güçlü yardım edin de sizinle onun arasında bir sapa sağlam, engel kılayım. Bak sizinle onlar arasında Sapa sağlam bir engel koyayım. Yani anarşiyi terör hepsini kaldırayım Anarşisi Hiç şu şey bırakmayayım Bana demir kütleleri getirin Silah Büyük Çaplı silahlar İki dağın arası eşit düzeye Gelince Körükte inirdi yani ateş onu ateş haline getirinceye kadar bu işi yaptı. Sonra dedi ki bana getirin üzerine eltilmiş bakır dökeyim. Yani teknolojiyle bu iş haline olurdu. Silah gücü, ateş gücü. Değil Ateşten bahis var. Demirden bahis var. Demirlerin ateşinden bahis var. Bana getirin üzerine ertilmiş bir bakır dökeyim katran katran Hem bakır eşyalar var hem katran eşyalar var. Ama daha az yerde işte elektronik eşyada biliyorsunuz katran yerine kablolar var. Kaplayıcı olarak plastik. Ama en ziyade bakır. Yani elektrik aksamında bak bakır kullanılıyor. Böylelikle ne onu aşabildiler ne onu denmeye güç yetirebildiler. Demek ki ne aşılabilecek gibi olacak ne de denmeye güç yetirecekler. Yani sapasağlam olacak her şey. Askeri gücün kahredici olması gerekiyor. Zülkarneynin bahis var Kur'an'da fakat tarihte Zülkarneyn kim olduğu bilinmiyor. E, o zaman, o zaman, ahir zaman gelecek birisinden sen bahsediliyor? Evet. Şimdi tarihte böyle biri yok. Yani tarihe baktığımızda böyle bir şahısla karşılaşılmıyor. O zaman gelecekteki bir şahstan bahsediliyor? zaten buradaki anlatımda alenen televizyondaki adamın görüntüleri tespiti şeklinde sonra şuraya bastı şuraya geçti, sonra şuraya geçir, şuraya böyle bir anlatım var anarşi ve terör ahir zamanın özellikleri ahir zamanda anarşi ve terörü durduran bir adam var demir tank top roket hep demirden ateşten bahis var Ve bakırın kullanıldığı aksam, Bundan hallediyor. Sorarlar diyor, alakalı. Evet. Sorarlar diyor gelecekler. Yok canım. Zülkayn kim diyorlar? Nedir ya? Diyor. Evet. Gelecek ilgili bir ifade yok orada. Geçmişi de sorabilir. Yani sorarlar sorabilirim derler. Mesela geçmişte Zülkarne'nin birisi varmış. Kim bu derler. Geçmiş gelecek falan demiyorlar. Sadece soruyorlar. Kim bu Zülkarne diyorlar. Zülkarne, e, iki cihetle demektir. İki asla bakan karn karn asır demektir asır. Hem 1900'lü yılların hem 2000'li yılların mücadelesi Maşallah. Çünkü tam orta değil mi? Evet. Hem 1900'lü yıllar, evet. bir bin yıllık dönem, hem de üçüncü bin yıla geçiş. İkinci bin bitmiş. Üçüncü bin evet. geç. Mehdi neresinde? Bunun ortasında. O zaman iki cihet oluyor. Hem 2000'lere bakıyor. Ya yani 1900'lü yıllar. Hem 2000'li yıllara bakıyor. İki büyük karın devresi binlik yıllara bakıyor. Dedi ki bu benim e, Rabbimden bir rahmettir. Yani güç tamamen Allah'a aittir. Yani böyle bir güç meydana gelen güç Allah'a ait. Rabbimin vaadi geldiği zaman o bunu dümdüzede Rabbimin vaadi haktır. Yani bütün bu sistemleri ortadan kaldırır kıyamet geldiğinde alınan tedbirler, setler, her şey ortadan kalkar. Ama ikinci anlamı da, yani ayetin ikinci anlamı da, Rabbin vaadi geldiği zaman, yani Mehdi geldiği zaman, vaad ile Mehdi geldiği zaman, o bunu dümdüz eder, anarşi ve terörü dümdüz eder. anarşistleri yerle bir eder. Hepsini etkisi hale getirir. Bu anlamada gelebilir. Biz o gün bir kısmını bir kısmı içinde dalgağan okyanusa bırakmışız. Bir kısmı, bir kısmı içinde dalgağan okyanusa bırakmışız. Yani bütün bir mücadele iki taraf birbirine mücadele ediyor. İman edenler de etmeyenler. İki tarafın şiddeti bir mücadelesi sura üfürülmüştür. Artık kıyamet son devir. Artık onların tümünü bir araya getirmişiz. Herkes, bütün Müslümanlar küfür. Ve o gün cehennemi inkar edenlere tam bir sunuşla sunmuşuz. Yani çekindikleri konu kabul konu cehennem inkar edenlere tam bir sunuşla bütün şiddetiyle, bütün ihtişamıyla cehennem sunuluyor. Evet. Ki onlar beni zikretme konusunda gözleri bir perde içindeydi. Kur'an'ı dinlemeye katlanamazlardı. Kur'an'ı duydun mu aman şu kapa şu televizyonu. Evet. Evet. Evet. Bir yerde birisi İslam'dan, Kur'an'dan bahsetti mi aman aman kapat. Evet. Hurafe olduğunda Oooo ne kadar güzel ya diyor. Evet. Bak Kur'an'ı dinlemeye katlanamazlar diyor. Evet. Hurafeyi dinlemeye katlanamazlar demiyor. Evet, evet. Şimdi mesela bu analizler hurafeyi anlatıyor. Adamlar, binlerce adam yutkunarak, büyük bir heyecandan dinliyor. Evet, evet. Ama Kur'an anlatıldığında, Kur'an'ın yeterli anlatıldığında adam buna tahammül ediyor, diyor bu dinsiz ya diyor. Evet, evet. Duydun mu diyor, Kur'an'ın yeterliğinden bahsediyor diyor. Evet. Haşa ya diyor. Bunun dini mane gitmiş diyor. Yaygalar koparan diyor Kur'an konu. Evet. İnkar edenler beni bırakıp kullarımı veliler edindiler mi sandılar? Adam diyor ki veli zaten diyor. Kul bir insan veli. Kur'an o yok diyor. Ben falanca veliye uyarım diyor. O falanca velinin yani falanca veli alim olan anlattıkları başka diyor. Sen Kur'an yeter diyorsun ama böyle bir şey yok. Ben veliye olan kişi uyarım diyor. Ayette diyor, bak inkar edenler beni bırakıp kullarımı veliler mi edindikten sandılar. Evet. Beni bırakıp dedi yani Kur'an. Evet. Kur'an'ı bırakıp kullarımı yani işte falanca müceddet, müştehit dediği adamları evet. veli ediniyor. Evet. Allah böyle diyor diyorsun. Kur'an'da olsun diyor. Alimde böyle diyor diyor. Evet. Ya Kur'an Allah'ın hükmü diyorsun, Burada açık Allah'ın hükmü var. Yok diyor. Velinin dediği önemlidir diyor. Evet. Evet. Bak ayet diyor ki kullarımı Beni bırakıp kollarını verdiler elindeklerini sandılar diyor. Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar. Mesela misvaklanıyor. Cübbeyi güzelce böyle yavaş yavaş giyiyor, sarığını takıyor. Ona baksana o çok doğru yolda. Diğerleri kafir zanneder. Bak ayet ediyor ki İnkar edilenleri beni bırak, kullarını veliler edinirken mi sandılar? Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken, çaba ama baya bir çaba yapıyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, baya uğraşıyor. Ya uğraşıyor değil mi de, emek veriyor yani İslam'a. Allah'a affetsin. Çabaları boşa gitti diyor ama Allah. Çünkü Kur'an'a uymuyor. Kendini gerçekten güzel iş yapmakta sanıyorlar diyor. Yani fırka naciye, kurtulan insan, evliya, veyli falan çok doğru yolda zannediyor. Falan demeyeyim, Allah affetsin. İşte inkar etmelere, yani Kur'an'ın yeterli olduğunu kabul etmemelere, ayetlerimi ve elçilerimi alay kodlusu edinmelerinden dolayı, onların cezası cehennemdir. Çünkü Allah'ın Peygamberi ne diyor, Kur'an yeterlidir diyor. Kur'an ne diyor? Kur'an yeterlidir diyor. Alay ediyor adam. Diyor ki ben hadiste duydum diyor. Bir kişi koltuğuna oturmuş. Kur'an yeterlidir diyecek diyor. Evet. Hadis bu. Bak Kur'an yeterlidir diyecek. Siz diyor onu diyen kişiyi öldürün. Onu dinleyenleri de öldürün diyor. Bak görüyor musun? Şeytan nasıl tedbir almış. Evet. Nasıl sağlam'a Ya yani. yani, Kur'an yeterlidir diyenleri öldürün diyor özetle. Adamlar diyor ya seneden beri sizin kadar akıllı adam çıkmadı mı diyor. Evet, evet. E, çıkmış ama öldürmüşler adamlar işte. Evet, evet. Çıkmaz olur mu? Evet. Öldürün diyor yani. Sevgili adamlarımız size büyük bir şeyle işteyektediğimiz Mehdi hakkında sadece yüksek e, luminiatilerin bildiği engin bilgilere vakif olduğunuzu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Mehdi, Sünneti uygulayacağınız da anlamaktayız. Zülkanenin en büyük özelliği, bir şeye gözün diktiği vakit gözün diktiği şey muhakkak onun olurdu. Bu konuda ne diyorsunuz diyor. <gülüyor> <gülüyor> güzelmiş maşallah. Evet dinliyorum. Siz bir şeyler anlatın dinliyorsunuz. Bak böylelikle ne onu aşabildiler ne onu delmeye güç yetirebilirler. Çünkü şu an modern savaşlarda aşmak mesela tankla falan aşabiliyorlar. Veyahut beton delici bombalar silahlar kullanıp delebiliyorlar. Değil mi? Evet, aynı zaman üzerinde. kaç? İki. İki. Evet. O zaman bana bir ile iki arasının izlemesi gelsin. Yirmi ee, üçte müthiş bir rekor kırmışız saat yirmi üçte. Bir de de çok yüksek. Bir de iki arası şu an gelsin bana. Bu kadar çok izleme iyi oluyor ya bu vakitte? Ya çok yüksek ya. Hı? Hayır sırf telefon bile on binlerce ya. Bu nasıl oluyor böyle bir şey? Evet saatte. Ha? Çok acayip yapıyor. Aslında ben inmeyecektim fakat rekor sayıda izleme görünce e, vicdanen rahat edemedim. Maşallah. Yani telefonun o kadar zor ki ya telefondan izleme. On binlerce insan e, hayret edecek şeyi Maşallah. Allah Allah! Çok yüksek ya bu. Çok çok acayip ya. Bak yeniden yükselmiş. <gülüyor> o zaman Süleyman kıssasını anlatayım. İnşallah hocam. Ya izleyenler de çok imanlı maşallah çünkü, elinde telefonda bir insanın gecenin ikisinde saatlerce beklemesi normal mi ya? Ay televizyon karşısında adamlar bazı insanlar mesela hem çayma içiyor falan böyle bir uzanıyor muzanıyor şey ama telefonla bu mümkün değil yani. Çok çok yüksek ya Hayret, Hızır Aleyhisselam da imtihan oluyor. Bu kadar harikayken, makul görüyor kendini. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biraz acayip değil mi ya? İmtihanın yani her yerde kalkmaması çok acayip ya. İnsanın aklı nihteri kalkar ya. Evet. Değil mi? Evet. Balık şeklini evet. alıp denizin içinde gideceksin, sonra gideceksin, konuşacaksın. <gülüyor> i̇şte orada da bir ince sanat var, bizim bilemediğimiz bir sanat. Mesela cin de öyle ya. Cin, çoğu imansız oluyor. Diyor ki cinler. Ya diyor cin öldükten sonra insan öldükten sonra, Yani cin olan varlık öldükten sonra. Nasıl yeniden diyor dirilsin diyor. Ulan hıyar. <gülüyor> duvardan geçiyorsun. Eşek herif. Ruhsun işte görüyorsun. Duvardan geçiyorsun ya. Metalin içinden geçiyorsun. Dünyanın ortasından geçiyorsun ya. ya i̇nanır gibi değil ya. Senin, kitabın İsrail, senin kitaptan da İsrail'in Mescid-i Aksa'yı yıkıp Süleyman Mabed'in inşa edeceğini ve böylece bekledikleri mescidin geleceğini yazmıştın. Yani bunu isteyenler var. Yani bu doğru. Mescid-i Aksa'yı yıkıp Süleyman Mabed'ini o yere yapmayı düşünenler var. Yani onu yapacak adam daha anasından doğmadı. Mescid-i Aksa'ya hiç kimse elini dokunduramaz. Kıyamet kopar. Dünya kalmaz. Buhar olur. Mescid-i Aksa bir kere yıkılacak. O da kıyamette. Onun dışında ne ins ne cin söyle bir şey yapamaz. Ha Bunu düşünenler var ayrı. Onu söylüyorum. Böylece ki bekledikleri mescidin geleceğini yazmıştın. Doğru. Bunun aslında de recal olduğunu yazıyordun. Doğru. Şimdi de ağamlarla Süleyman Mabedi'ni beraber kuracağız diyorsun. E bu da doğru. Ne var bunda şey Süleyman Mabedi'ni kuracağız. Ben buraya geldiklerinde o haham gri varlarını yani vurdular sonra şimdi milletvekili oldu. O zaten bu konuda uzman birisi. Bana harita getirdiler. Bölgenin haritasını. Haritada ben Hz. Süleyman'ın mescidini kuracağımız yeri gösterttim. Bomboş alan var. Mescidi Aksa duruyor. Biraz gerisinde uçsuz bucaksız alan var. Biz oraya kuracağız. Ve o konuda da anlaştık zaten konuştuk. Tamam dediler yani. önceki yer yok dediler. Ben yer var mı dedi, yok dedi. Gösterdim yeri. Peki hocam neler yani ne yapacağız? Biz gidip orada şimdi ibadet etmek istiyoruz müstehbi olarak. Ben dedim size bir bölüm yaptırırız. Yani sinagog olan bölümü yaptırırız. Hıristiyanlarla kilise olan bölümü yaptırırız. Müslümanları da ortasına mescid olan yeri yaptırırız. Böylece mesele al olur dedim. Süleyman Kısası'nı mı anlatayım, Yusuf Kısası'nı mı anlatayım bana bir internetten yazsınlar şimdi. Ben kendi kafama göre mi anlatayım, onlara göre mi anlatayım. Ya Yusuf Kısası'nı istesinler, ya Süleyman Kısası'nı. Hazreti Süleyman'ın bir yüzüğü var. Yakuttan. Kırmızı yakuttan. Ee, şeyi altın. Madeni altın. Kırmızı yakutu oturtulmuş içine. Üstünde de o altı köşeli yıldız var. Davut yıldızı. Hazreti Süleyman binlerce, on binlerce cini onun içine dolduruyor, yüzünün içine. Elinde taşıyor ya, mübarek cesarete bak ya. <gülüyor> <gülüyor> on binlerce cin yüzünün içinde elini kafasının altına koyup uyuyor ya. <gülüyor> Şahane cesaret var değil mi maşallah? Maşallah. <gülüyor> Birçok insan kafayı sıyırır ya. Evet, evet, evet. On binlerce cin ya Ve istediği an ee, Yüzüğün içinden çıkıyorlar İstediklerini yapıp Geri dönüp yine yüzüğün içine giriyorlar Çok Korkudan <gülüyor> Şimdi cinler baya şenliklenmişlerdir Hoşlarına gider Süleyman kısası da onların hoşuna gidiyor Bana ya şimdi ilk örnekleri kısaca göndersen ben ona göre devam edeceğim. Ya Yusuf kıstasını istesinler, ya Süleyman kıssasını. Yani ilk on kişinin dediği yeterli benim için. Mustafa Demirci, Yusuf kıssası. İşte süratlice şey yapın bildirsinler. Ee, Mustafa Aktaş, Mustafa Ktaş, hadis Süleyman Ay ça Hz. Süleyman, Süleyman kıssası, ee, Yunus, Yusuf kıssası diyor, Süleyman kıssası, Efebsen, Yusuf kıssası, Yasemin, Süleyman kıssası, Hal, e, Halim, Demircaide, Süleyman inşallah diyor Süleyman, kısası. Süleyman, Süleyman, Süleyman, Süleyman. Mustafa Dövmeci, Yusuf kısası. Ama Süleyman hakim gördüğüm kadarıyla. Evet. Süleyman, evet. Süleyman, Süleyman, Süleyman, Süleyman. Süleyman, Yusuf, Yusuf, Yusuf Yusuf, Yusuf, kısası, Yusuf kısası, Süleyman kısası. Yusuf kısası, Süleyman kısası. Evet yani yüzde yetmiş ağırlıklı Süleyman kısıtıyorlar. Ee, Süleyman çok yakışıklıydı. bayağı güzel bir insandı. Bir de çok süslü, güzel, ihtişamlı yeniyordu. Gözleri sürmeli falan. Acayip güzel. Ee, yani peygamber güzelliği var tabi çok muhteşem. Andolsun şeytandan Allah'a davuda ve Süleyman'a bir ilim verdik. Bizi inanmış kullarından birçoğuna göre üstün kılan Allah'a derler. dediler. Süleyman'da cin ilmi var. Yani öyle az boz bir ilim değil. Ama yürekte de mangal gibi. Ya muhabbet ediyor Allah Allah insan birçok insan kafayı sıyırır ya. Dizliyorlar ya selamun aleyküm <gülüyor> nasıl falan. Bu ya maşallah. Olan aklı da gider birçok insanın ya. Süleyman da orada mirasçı oldu ve dedi ki ey insanlar bize kuşların konuşma dili öğretildi. Özel bir ilim. Bize her şeyden bol bir nimet verildi. Akıl almaz mal akış oluyor. O devirde. Afrika'dan, ta Afrika'dan böyle yabani kuşlar, maymunlar sırf sarayda hoşuna gitsin diye. Bu renkli papağanlar. Açsana o şeyi. Soba aç. Çok güzel ağaçlar. En kaliteli ağaçlar böyle. ceviz ağaçları şu bu falan. Kesilmiş tomruk halinde. Yani inşaatlarda kullanmak üzere. Altın, gümüş, akik, yakut, Zümrüt, her her tarafından geliyor. Karşılıksız gönderiyor ama o ücretlerini ödüyor Süleyman. Hediye olarak gönderiyorlar gerçekten. Bize her şeyden bol bir nimet verildi diyor. Bu liste olarak da sona verebilirim. Gerçekten bu açık bir üstünlüktür diyor Cenab-ı Allah. Süleyman'a cinlerden, insanlardan, şeytandan Allah'a ve kuşlardan orduları toplandı. Bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Yani askeri sistem gibi. Ama asıl üstünde tabi cinler kararıyla oluyor Hazreti Süleyman'ın. Halk da alışmış ya. Onlar da korkmuyor inanılır gibi. Ya şu an Taksim'le Maksim'le cinmin salsan ya büyük katliam olur Allah vermesin korkudan. Akıllı, cinnet geçirenler haddi hesabı olmaz ya. ha? Ya etlerde sen şimdi cinleri salsan, ben tahsil edemiyorum yani. Yani on binlerce insan cinnet geçiriyor ya. da görüyor mu cinleri? Tabii görüyor. Alışmışlar ya. Yani. İşçi olarak çalıştırıyor, çayır çehri. Yani. Orijinal görüntülerini belki... mi? tabii cin mahlukat olarak alışmamışlar. Alışma çok önemli. İlk bir, ikiden sonra alışıyorlar. Nihayet karınca vadisinden geldiklerinde bir dışı karınca dedi ki ey karınca topluluğu kendi yuvalarınıza girin Süleyman ve ordulara farkında olmalısınız sizi kırıp geçirmesin. Bu sözü üzerine Süleyman tebessüm edip güldü ve dedi ki Rabbim bana anne ve babama verdiği nimete şükretmemi işte bak ecdada da çok saygılı anne baba bir de önce anne diyor sonra baba diyor. Ya milleti diyor ki yok, kadara önce değer verilmiyor falan her yerde kadın Kur'an'da önde. Bak anne ve baba hep ayetlerde önce anne sonra baba söylenir. Hep anne. Mesela bak diyor ki Allah eşleriniz şunlar çöğünler falan ama anne hiç dahil etmiyor Allah'ım. Babalarınız diyor. Yarım kalmasan korktunuz ticaret. Ama anneleriniz demiyor. Anne hep korunuyor Kur'an'da. Hep öncelikleri kadın. Verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı Samimi. İlham et. Yani sen bana sürekli ver ya Rabbi bu bilgiyi diyor. Enaniyet yapmıyor. Bilgi Allah'tan diyor. Ve beni rahmetinle salih kullarına arasına kat. Samimi kullarına arasına kat diyor. Bak peygamber olduğu halde inaniyet yapmıyor. Duasına dikkat ediyor musunuz? Evet, evet. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat diyor. Emin değil yani. yani. Ben peygamberim, cennete gideceğim demiyor. Dua diyor, salih kulların arasına girmeyi diliyor. Ben salih kulum oldu bitti demiyor. Salih kulların arasına girmeyi Allah'tan diliyor ya. Yani. kuşları dedikten sonra dedi ki hüdüdü neden göremiyorum yoksa kaybolanlardan mı oldu onu gerçekten şiddeti bir azabı uğratacağım azaplandıracağım ya da onu boğazlayacağım bunları yapmaz tehdit hiçbir şekilde yapmaz çok halim hiç öyle bir olay yok veya o bana apaçık bir delil getirmelidir e zaten getirir yani ona bir şey olayı göstermiş oluyor. Derken uzun zaman geçmeden hüt, hüt geldi ve dedi ki senin kuşama, kuşatamadığın öğrenemediğin şeyi ben kuşattım bak enaniyet yapıyor. <gülüyor> yani, Hazreti Sürich'e bana kızdırıcı bir şey bu aslında. <gülüyor> ve sana sabahdan e, kesin bir haber getirdim diyor. Allah'ın o enaniyete karşı oluyor. Sertlikle karşılık veriyor. Yani insan ya bu kuşa niye böyle davranıyor acaba diye düşünüyor. Evet. Tabi ama kuş değil o yalnız onu söyleyeyim. Evet. Gerçekte ben onlar hükmetmekte olan bir kadın buldum. Bir kadın. Demek ki kadınlar lider oluyor. Hani kadın korunmuyordu Kur'an'da? Ona her şeyden bolca verilmiştir. Hem de bolca. Zengin. Ve büyük bir tahtı var. Onu ve kavmini Allah'a bırakıp güneşe secde etmekte derken buldun. Güneşe. Kızılderililer gibi. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı onlar hidayet bulunuyorlar. Bak peygambere böyle bilgi veriyor. Hatta Süleyman Peygamber oldular. Ki onlar göklerde ve yedi saklı olanı ortaya çıkaran göklerde ve yedi saklı olanı ortaya çıkaran sizin gizlediklerinizi açığa olduklarınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmaktadırlar. Yani şeytan onu Öyle bir şey yapıyor onlar diyor. Göklerde ve saklı olan ortaya çıkarım. Göklerde saklı olan insan. Yerde saklı olan kim? Mehdi. Ortaya çıkaracak olan kim? Allah. Ve sizin gizlediklerinizi açığa vurduklarınızı bilen. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilen. Allah'ı secde etmesinler diye yapmaktadırlar. Ya Allah'ın gücünü söylüyor. O Allah, başka ilah yoktur. Hütüt devam ediyor. Büyük arşın Rabbidir. Yalnız bu bilgi tabi peygamber bilgisi buradaki bilgiler, anlattıkları. Yani öyle herkesin bileceği bilgi değil. Süleyman bakacağız doğru mu söyledin yoksa yalan, yalancılardan mı oldun dedi. Yani söylediği kısmından, öbür kısımdan doğru da. Ama kadından ilgili söylediklerden doğru mu yanlış mı bakacağız diyor. Bu mektubumla git onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş böylelikle bir bak. Neye başvuracaklar? Hütüt mektubu götürüp bırakmasından sonra sebebi melikesi Berkc dedi ki: "Ey önde gelenler, gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı. Gerçek şu ki bu Süleymandandır. Şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. İçinde de bana karşı büyüklük göstermeyin bak görüyor musun enaniyete nasıl sert Adı Süleyman" Kendi enaniyeten çok kaçınıyor. Enaniyette olanları da çok şiddetle e, rahatsız edecek bir usul kullanıyor. Tehid edecek bir usul kullanıyor. Ve bana Müslümanlar, bana Müslümanlar olarak gelin diye yazılmaktadır. Sonra Belkıs diyor ki Ey önde gelenler bu işimde bana görüş belirtin. Siz siz her şeye şahitlik için ben hiçbir işte kesin karar verici değilim istişare ediyor bak devlet başkanı oldardı istişare etmenin önemi belirtiliyor kesin hüküm vermeden önce mutlaka istişare etmem gerekir diyor devlet yönetimine Kur'an'dan delil deler ki biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaşçılarız yani güçlü bir askeri güce sahibiz iş konusunda karar senindir artık sen bak Neyi emredersem biz uygularız diyorlar. Askerin de yapması gereken budur. Bilgiyi verip, askeri gücünü bildirip, takdiri hükümete bırakıyor. Dedi ki gerçekten hükümdarlar, krallar bir ülkeye girdikleri zaman oranısını bozguna uğratırlar. Yani genelde bunu yaparlar. Ve halkından onur sahibi olanları hor ve aşağılıklarlar. Hep tarihte böyle olmuş böyle ata eşeğe ters bindiriyorlar, katran sürüyorlar. Çok aşağıya doğru, bütün tarihe bakın hep öyledir. İşte onlar böyle yaparlar diyor. Yani dehşet verici bir sahne anlatıyorum. Onlara bir hediye göndereyim de bir bakayım elçiler neyle dönerler diyor kadın. Elçi hediyelerle süreyim ona geldiği zaman, sizler bana mal ve bulunacaksınız. Allah'ın bana verdiği, size daha hayırlıdır. Bak o da kabul etmiyor. Şey, Zülk kabul etmiyor para. Süleyman da kabul etmiyor. Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha yaradır. Yani ben hediye kabul etmiyorum diyor. Bediüzzaman da hediye kabul etmiyor Biliyorsunuz. musunuz? Hayır siz hediyelerinize sevinip övünebilirsiniz. Yani enaniyet gurur yapabilirsiniz bakıp enaniyete karşı tedbir alıyor. Büyüklük hissine karşı. Onlara dön biz de onlara öyle ortalara geliriz ki karşı koymalar mümkün değil tehdit. Bak, operasyon yapmıyor ama tehdit. İşte Türk ordusundan da bizim istediğimiz bu. Yani müthiş bir güce sahip olup tehdit gücüne erişmez. Biz onları oradan horlanmış, aşağılanmış ve küçük düşürmüş olarak sürüp çıkarırız. Bu da bir tehdit. Ey yönde gelenler, onlar bana teslim olmuş. Müslüman olarak gelmeden önce sizden kim onun tahtını bana getirebilir dedi. Cinlerden ifrit, sen daha makamından kalkmadan ona san, onu sana getirebilirim. Ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibiyim dedi. Sen daha makam yani çok uzun da bir süre değil mi? Kısa bir süre ben getirebilirim diyor. Yanından kitaptan ilim olan biri dedi ki illaki oralardadır. Yani bak görüyor musun kitaptan yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki ben gözünü açıp kapamadan onu sana getirebilirim derken Süleyman onu kendi yanında duru vaziyette görünce dedi ki bu Rabbim fazlındandır ona şükredecek miyim yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için kim şükrederse artık o kendisi için şükretmiştir kim nankörlük ederse gerçekten benim Rabbim gani hiçbir şeye kimseye ihtiyacı olmayan Allah'dır Kerim olandır. Görüyor musun dindarlığının güzelliğini? Bir de merhametli, çok şefkatli. Kan dökmüyor. Tehdit ama var. Dedi ki onun tahtını değişikliği uğratın. Bir bakalım doğru olanı bulabilecek mi yoksa bulmayanlardan olacak. Böylece Belkıs geldiği zaman ona senin tahtın böyle mi denildi? Dedi ki tıpkı kendisi. Bayağı benziyor diyor. Bize ondan önce ilim verilmişti ve biz Müslümanlardan olmuştuk. Görüyor musun? Bu tip teknik üstünlüğün, yani bu tip bir gösterişin insanlarda nasıl etkileyeceği, özellikle kadınlarda nasıl imana vesile olacağı görülüyor. Allah'tan başka tapmakta olduğu şeyler onu Müslüman olmaktan alıkoymuştu. Gerçekte o inkar eden bir kavimdendi. Ama iman ediyor ona köşke gir denildi. Onu görünce derin bir su sandı ve eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki gerçekten bu cam e, saydam camdan ona düzeltilmiş bir köşk semenidir. Ben şaka yaptım diyor. Kral Süleyman Firavun'un kızının yani e, sıra Moavlı, Amonlu, Edomlu, Saydalı ve Hititli birçok yabancı kadın sevdi. Süleyman onlara sevgiyle bağlandı. Süleyman'ın kral kızlarından 700 karısı 300 yaresi vardı. Tevrat'ta geçiyor. Birinci krallar 11'e 1 ve 3. Karınca da dişi, karınca değil mi şeyde? O da lider yani, dişi, karınca da lider, kadın da lider. Bak, Allah karınca da bile dişi üstün gösteriyor, lider gösteriyor. Saat kaç? E var. E? 20 var. 3'e? 20. Hımm. 3'e kadar devam edeceğim. 3'te de bu yüksekse çok acayip tabii o zaman. Şu an çünkü çok yüksek izleme. Bina ustaları da onun emrinde. Bütün mason takım. Bina ustası. Ne demek İngilizce Mason değil mi? Evet. Hayret ya bu vakitte bu çok insan izlemez ha? Maşallah. Bayağı imanlım maşallah. Ama bana bir muhabbetleri var mı benim gördüğüm? Ha, biraz sırf ilimle irfanla biten bir şey değil yani. Siz anlatıyorsunuz dörtte biri bile yok olmuyor. <gülüyor> ha? Sizin nefesimizi tutarak dinliyoruz Allah'ım. Maşallah. Maşallah. Öğretmen, Muzaffer öğretmen bize selamlarını bildiriyor. Süleyman'ın bilgeliğini, bilgeliğini yaptırdığı sarayı, sofrasının zenginliğini. Görevlilerin oturup kalkışını, hizmetkarların ve sakilerin özel giysileriyle yaptığı hizmeti, Rabbin tapınağında sunduğu yakmalık sunuları gören sabah kırıçesi, hayranlık içinde diyor. İkinci tarihler 9'da 3-4. Süleyman'ın sarayının bir günlük yiyecek şöyle şu, şu şekilde diyor: 30 kor yaklaşık 4 ton ince, 60 kor yaklaşık 8 ton kepek un. Onu ahırda, 20'si çayırda yetiştirilmiş sığır ve 100 koyun ayrıca geyikler, ceylanlar, karaca'lar ve semiz kuşlar günlük yiyecek horukları. <gülüyor> Ali Avazyan Ermeni bir yazar 59 saniye önce 60 saniye önce bir soru soruyor Anladıklar Süleyman'ın özdeşlerinden paylaşsanız Zaten oralardan kaynaklar veriyorum Kadir Arslan Hayır Süleyman'ın bin hanım olduğu anlatır sözümece, sözümeye karşılık Tevrat'ın hangi babında yazılmanız olası mı diyor. Olur söyleyeyim. Adet Süleyman devrinde taplanan içinde Rabbin ahit sandığını konacağı iç oda hazırlandı. Bu odanın içten içi uzunluğu ve genişliği ve yüksekliği 70er arşında, Yaklaşık 9 metre. Tavan yüksekliği de böyle, bayağı yüksek. Süleyman odayı saf af, altınla kaplattı. Zenginliğe bak ya. Tapınağın içini saf altınla kaplattı. İç odanın önünde altın zincirli asıp orayı da altınla kaplattı. Böylece iç odadaki sunak dahil tapınağın içi tamamen altınla kaplanmış oldu. Birinci krallar 6'ya 19. Kral Süleyman'ın Firavun'un kızının yanı sıra Moavlu, Amonlu, Edomlu, Saydalı ve Hititli birçok yabancı kadın sevdi. Bak her yerden. Süleyman'ın onlara sevgiyle Süleyman onlara sevgiyle bağlandı. Süleyman'ın kral kızlarından 700 karısı ve 300 cariyesi vardı. Birinci krallar 11'e 1 ve 3 o arkadaş için söylüyorum. Tevrat'ta birinci krallar 11'e 1 ve 3. Saat kaç? 3 var. 3 var. Süleyman çok dindar. Hazreti Süleyman çok mütevazi. Sürekli Allah'ı anıyor. Ama tabi ilahi mevhibe yani Allah'tan özel bir destek var. Bir de çok cesur. Yani o cinlerden birisi uğraşmaya kalksa Allah muhafaza ya. bu şekilde mi olacak inşallah? Bir cinlere hakimiyet var da dur bakalım nasıl olacak? Evet birisi bir şey sorsun bakalım. zamanda nasıl bir Kadın liderlerin olacağına, dünyayı yönetenlerin kadın lider oluşacağı anlaşılıyor. Müthiş bir zenginlik oluşacağı anlaşılıyor. Ona işaret var. Ee, teknolojinin çok yayılacağı, süslemelerin, güzelliğin, ihtişamın çok hakim olacağı anlaşılıyor. Cinlerin devrede olacağı anlaşılıyor. Kadın sevgisinin çok hakim olacağı anlaşılıyor. Kim? Evet, dil Kuşların dilini biliyor diyor. O ayrı bir şey. Evet. Çok, çok, çok, çok. Konuşuyor muydu, Yani onları bir şekilde anlıyor ama yani dilden kasıt nedir? Yani o çok... Yani mesela duyuyor karıncanın konuşmasını ama e, bu şöyle olabilir. Herhangi bir karınca değildir, cindir. Onların konuşmasını duyuyordur. Yani açıkça alenen cinlerin sesini duyuyor olabilir. Bu rahatça mümkün olan bir şey. Yani cin karıncalardır. Yani kuşlar da yani cin olan kuşlardır. Mesela hüt hüt, Cin olduğu anlaşılıyor. Çünkü iman ehli. Kuş imanla mükellef değildir. Yani Kur'an'a göre hayvanlar imanla mükellef değil. Ama o tevhid ehli. Belli ki Cin. her durumda hemen Allah'a yöneliyor adam Bir olay... ee, sürekli bir Allah'la yoğun ve çok akılcı bağlantısı var. Çok mütevazı. O çok önemli. Hiç unutmuyor Allah'a. Hemen şükrediyor. Yani hiçbir dakika, hiçbir saniye unutmuyor. O getirme şeyi, maddi nakli bir şey. Ya şimdi alışman gerekir. Ya alışırsan cinler bir şey getirir. Ama alışamazsan şok olur insan tabi, alışırsa tamam, ya o zaman hepsi makul geliyor, alışmak için de en az üç beş kere olayın olması <gülüyor> gerekir, <gülüyor> ya bir kere olduğunda insan şok olur. ibretler var, hikmetler var. Yoksa ya yani geçmiş bir hikaye anlatacak, olay olmuş bitmiş, hiçbir amacı yok. Olmaz. Daha önce başına gelenler sizinle başınıza gelmeden. Evet. Yani olaylar mukadder tekrar ediyor, benziyor, benzeci şekilde oluşuyor. Ee, Süleyman fil dişinden büyük bir taht yaptırıp saf altında kaplattı. Tahtın altı basamağı, arka kısmında yuvarlak bir başlığı vardı. Oturulan yerin iki yanında kollar her kolun e, yanında birer aslan heykeli bulunuyordu. Altı basamağın iki yanında da 12 aslan heykeli vardı. 12 aslan. 12 imama işareti. Her bir e, krallıkta Hiçbir krallıkta böylesi yapılmamıştı. Kral Süleyman'ın e, kadehleriyle Lübnan Ormanı adındaki sarayın bütün eşyaları saf altından yapılmış. Bak Lübnan Ormanı adı altında bir şey var. E, Sarayı var. Saf altından yapılmış. Hiç gümüş kullanılmamıştı. Çünkü Süleyman döneminde gümüşün değeri yoktu. Yani maden olarak kabul edilmiyormuş. Yani. <gülüyor> Kral Süleyman Dünya'nın bütün krallarından daha zengin, daha bilgeydi. Ee, krallığı dönemde gümüş, taş değerine düştü. Zibil gibi altın var böyle. Süleyman iç duvarları saf altınla kaplattı. Ana bölümün duvarlarını da önce çam tahtasıyla sonra saf altınla kaplattı. Hurma ağacı ve zincir motifleriyle süsledi. Ya tam sanatçı. Bak. Bağnazlara bak. Bu güzel peygamberin sanat anlayışına bak. Tapanağı değerli taşlarla bezetti. Kirişleri, kapı eşiklerini duvarlarla kapıları altınla kaplattı en kutsal yerin iç duvarlarını 600 talant yaklaşık 20.7 ton saf altına kaplattı altın çivilerin ağırlığı 6 şekerli yaklaşık 575 gram altın çivilerin ağırlığı Süleyman yukarı odaları da altınla kaplattı altın kaplamayı çok seviyor Hz. Süleyman İkinci tarihler 3-4-4-9